Evet sevgili arkadaşlar, İddia Tahmin Oku paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 14 Şubat 2021. Bugün sizler için yine 6 tane maç hazırladım arkadaşlar. 6 tane güzel maçımız var. Ee, güvendiğimiz yani e, bültende gelmesini beklediğimiz 6 tane güzel maçımız var. İnşallah e, dünkü sonuçlar gibi güzel sonuçlar alabiliriz. Çünkü sonuçlar arkadaşlar iki 2.5 üst 1.50 orandan ve karşılıklı gol varımız sağlıklı bir şekilde geldi yine Trabzonspor Ben ee, Dikkatli izleyen arkadaşlar için Bu maçın üste gitmeyeceğini yani 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla hareket edileceğini söylemiştim arkadaşlar e, Nitekim öyle oldu Rabzanspor, Gaziantepspor maçı 1-0 kaldı. 1-0 e, dediğimiz gibi 1-0'da kaldı. Yine Sparta Rotter'dan Fortuna Start maçına e, 2.5 üst demiştim ben. Yine 1.55 orandan yine güzel bir şekilde geldi. Değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gorisa Cooper maçına yine 2.5 üst dedik. Maç 2-1 bittiğin, hem karşılıklı gollarımız geldiğin ve dikkat edin arkadaşlar oranlar 155. Ha bu arada bültende bulunan 155'lere basmayın. E çünkü bunun bir püf noktası var arkadaşlar. Onu da ilerleyen e, zamanda inşallah e, sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Yine Dorking Want maçına ben iki buçuk üst dedim dört buçuk üst oldu maç ve maalesef Chiau Shawos maçına yine iki buçuk üst dedik ve karşılıklı gol var karşılıklı gol varımız geldi iki buçuk üstümüz gelmedi yapacak bir şey yok Ostend de genç maçı biliyorsunuz ertelendi yine ben ee, Blüttende bulunan birkaç tane Maçın e, analizini daha sonra yaptım arkadaşlar kupon oluşturdum. 3.02 oran yakaladık. Güzel bir oran. Yine aynı şekilde 3.36 bakın Sparta Rotterdam Size vermiştim 1.55 orandan ve Gorisa Popper maçını Bu 3 maçı kombinledim arkadaşlar 3.36 oran yaptı. ve Ben bunu oynadım yani aklıma yattığı için oynadım ve başarılı bir şekilde geldi. Yine canlıdan iki tane kupon yakaladım arkadaşlar. 1 2 oran olmak üzere İstanbulspor 0.5 üstünü aldım. Ayrıca 4. 0.4 oranlı bir kupon yakaladım arkadaşlar. O da başarılı bir şekilde geldi. Yani canlıda da e, maç yakalayabilirsiniz kazanabilirsiniz. Yalnız bir maçı geçmesin arkadaşlar. Bazen MBS 2'ye takılıyor. E 0.5 üstüne alın. E tamamlamak için kuponu. Fazla yüklü girmeyin. Bugünkü maçlarımıza geçelim arkadaşlar. İlk maçımız 15.30'da başlayacak. 2.20 2.90 2.30 2.20 2.90 2.30 2, 2, 2, 2, 2, 2 İki tane kuponum var bu aradan. Arada vereceğim arkadaşlar. Onları da Evet, ilk maçımız karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç arkadaşlar. Açılış oranı 222-9230, üst oranı 155, karşılıklı gol var oranı 150. İkinci maçımız arkadaşlar 153-24. 1 24 4 Bu arada ilk maçımız Standart League Antwerp maçı arkadaşlar. Yine karşılıklı gol var beklediğim bir maç arkadaşlar. Ee, ve üste gideceğini düşündüğüm bir maç. Macaristan 2. liginden arkadaşlar. Bu da, da Orsin Szeget Grosic maçı. Yine 2,5 üstüne güvendiğim bir maç. Kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Dileyen bu maçın karşılıklı gol varını da alabilir 1,60 orandan. Evet, 3. maçımıza geçelim arkadaşlar. 1,53 43 75 Ben bu maçların daha önce analizini yaptım, hazırladım. Sizlere bu şekilde sunuyorum. Bir de arkadaşlar e, revaçta olan takımlara bahis almamanızı öneriyorum. Dün mesela Porto maçı, e, Milan maçı ve bunun gibi birçok maç maalesef insanları yanılttı. İnsanları ters köşe yaptılar arkadaşlar. Yani biz yatacaksak böyle küçük takımlardan yatalım. Küçük demeyelim de. Ha, böyle takımlardan yatalım arkadaşlar. Liverpool maçı mesela arkadaşlar. 3-1 bitti. Yani Liverpool favori e, gözüküyordu. Maalesef insanları yanıttılar. Almanya, Bundesliga, Dortmund 2-2 kaldı. E, Napoli Juventus'u yendi. Yani çok farklı sonuçlar çıktı. Spezia, Milan maçı biliyorsunuz 2-0 kazandı Spezia. Dünya alem yattı. Lyon mesela kaybetti arkadaşlar. Yani e, size önereceğim. Büyük takımlara oynamayın arkadaşlar. Böyle başta olan takımlara oynamayın. Kesinlikle bahis almayın. Çünkü son zamanlarda e, çok şike dönüyor. Maalesef çok şike dönüyor arkadaşlar. Bu yüzden e, oynamamanızı büyük takımlara oynamamanızı öneriyorum. <gülüyor> evet. Üçüncü maçımızda kalmıştık arkadaşlar. Silkeborg hvidovre maçı. Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğim bir maç. Danimarka birinci liginden. Bunu da gönül rahatlığıyla kuponlarınıza ekleyebilirsiniz. Karşılıklı gol var oranı 1.40, üst oranı 1.30. Hangisi aklınıza yatıyorsa. E bir sonraki maçımıza geçelim hemen arkadaşlar. 1.63 10 3.60 Evet, gördüğünüz gibi Excel'imiz Hesaplamaları yaptı ve bize bu maçın da üst ve karşılıklı gol var biteceğini söylüyor, öneriyor. Tabii biz sadece Excel'in Excel söylediğini almıyoruz. Bunun alt üst oranları var, bunun hesaplaması var. Yani birkaç elemeden geçirdikten sonra arkadaşlar biz bu maçları bu şekilde sunuyoruz. Yani biraz zahmetli iş. İsviçre Süper Ligi'nden Ruzel Vadus maçı arkadaşlar. Analizini yaptığımız maç karşılıklı gol var ve üst bekliyoruz. Bizim tercihimiz üstten yana olsun. Evet. Beşinci maçımıza geçelim arkadaşlar. 1-24-6-50 Midland maçı. Evet. Karşılıklı gol var. Ve üst beklediğim bir maç arkadaşlar. Evet oran biraz ee, değişmiş. 6.25 miydi? Hesaplama yaptığımız zaman. Evet 6.25 arkadaşlar. Bakın en ufak bir sapma bile oranlarda değişikendik gösterebiliyor biz hesaplama yaptığımız zaman 6 25 ve e, alt üst hesaplamasını yaptığımız zaman toplam gol hesaplamasını yaptığımız zaman bu maçın üste gideceğini söylüyordu bize excelimiz. Midland Horsens maçı arkadaşlar dileyen karşılıklı gol varını alır 1.85 orandan biraz sıkıntılı yani riskli risk etmeye değer. Fakat ben bu maçın iki buçuk üstünü öneriyorum sizlere. Ve son maçımız arkadaşlar. 2-5-3-2. Evet yine karşılıklı gol var. Ve üst beklediğimiz bir maç. Alın arkadaşlar %70'e bakmayın. Üst beklediğim bir maç. Ee, bu maç inşallah bizi yanıltmaz aslında oranı 2.45 3 2.05 di arkadaşlar şöyle göstereyim şu anda değişti ee, fark etmiyor bunun alt üst oranını hesapladım maçın üstte gideceğini 1.55 orandan üstte gideceğini e, düşünüyorum Macaristan ikinci liginden Aladas Vasas maçı. Dileyen karşılıklı gol varını alır. Dileyen üstünü alır. Evet arkadaşlar. Yanlış tuşa bastık. Bu arada videolara bir beğeni atarsanız e, sevinirim. Maçlarımız bu şekil arkadaşlar. Kuponlarımızı da verelim ve videomuzu sollandıralım. 2.37 orandan oluşan ilk kuponumuz arkadaşlar. Avusturya Bundesliga'da. Avusturya Wind Hardberg maçı 2.5 üst. Silkeborg Dividore maçı 2.5 üst. Lask Stronggrass 2.5 üst. 2.37 orandan oluşuyor. İlk maçımız, ilk kuponumuz pardon maçımız diyorum. Ve ikinci kuponumuz arkadaşlar. İkinci kuponumuzda Bohum, e, Bochum Almanya Bundesliga 2'den Bochum maçı 2.5 üst ve Luzern Vaduz maçı 2.5 üst. Bu iki kuponu da gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. İnşallah şans yanımızda olur. Herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.